Ben Doktor Ekrem Çulfa ve karşımızda e, yaşam koçu, özgüven uzmanı <gülüyor> Yüksel Köksel evet. Hanım Efendi var. E, hemen hemen her insan özgüvende nasıl olurum, hı hı. E, işte düşük özgüven, şişik özgüven, hı hı. yani bunlar çok denge e, çok. E, durumu var. Fazla özgüvende zarar veriyor, Ya fazla özgüven zarar mı olur, olabiliyor. E, özgüvensizlikte insanı... Hakikaten e, kafasına vurup ekmeğini alıyorlar. Düşünsenize belli bir e, elindeki diplomasına vesaire rağmen bir yerlere gelemiyor. Bakıyorsun şişik özgüvenli biri diploması olmamasına rağmen birçok e, mevkilere, makamlara gelebiliyor. E, diğer özgüvensizler yüzünden fazla özgüveni olan aslında e, hatta bazı cahiller çok da özgüvenli olabiliyorlar. Cahil, sahip cahil oluyor, cesareti. Cahil cesareti gibi. İşte evet. ama özgüvenin biraz da tanımından başlayalım. Evet. Aslında özgüven deyince yeterlik, yeterlilik duygusunun verdiği rahatlık yani e, ve emin olma hali, kendinden emin olma kendini hali, yeterlilik, ve emin. evet, yeterlilik duygusundan e, yani yeterli hissettiğinden yola çıkarak. Yani yeterlilik yoksa sen kendine emin hissedemezsin ve rahat olamazsın. Aslında özgüven bunu, bunun bileşenleri. Bunun bileşenleri. Evet. evet. Yani siz mesela ben bazı konularda. Evet kendimi normal şartlarda belki özgüvenli bulsam bile eğer bazı konulara tam hazırlanmadığımı hissedersem yetersiz bulduğum yerler olursa bazen mükemmeliyetçiliğe girebiliyor çünkü Tabii. o zaman ne oluyor rahat olamıyorum. olamıyorum. Mesela gergin oluyorum. Ama kendimi daha yeterli hissettiğim yerlerde daha özgüvenli ve kendimden emin bir e, bir duruma geçiyorum. Bu daha çok gençler için veya evet. çocuklar için çok kullanılıyor yani özgüvensiz <gülüyor> hocam ne yapalım gibi. Benim hani sizin anlatımlarınızdan ve tecrübelerinden anla, e, bildiğim ve anladığım kadarıyla yani çok ciddi bir bilgi e, lazım. Bu bilginin uygulamalarını <gülüyor> teoriden uygulamaya geçmiş e, bir tecrübe ile birleşirse evet. kişi Kendini daha yeterli hisseder. Gerek mesleğinde hı hı. gerek sokakta yürürken. Bütün hayatında. Bütün hayatında hem kuyruğu dik yürür evet. hem işte emin olur. Faydalı olur hocam. Hem faydalı evet, olur. Evet faydalı Berağlı olur. Yani Berağlı. bir insan ne kadar eğitim de alsa, o altyapıya sahip de olsa eğer özgüvenli ve yeterli bir şekilde işinde ilerleyemezse zaten fayda yaratamaz. Tabii. Sadece bir şeyleri yapar. E, bu o yüzden... Özgüvenin de kendi altında bileşenleri var. Hani biraz önce dediniz ya özgüven midir yoksa şişik ego mudur diye. Mesela öncelikle güven özgüvenli kişide ve cesaret. cesaret artı umut artı tevazu. Ya, i̇şte bu tevazu kısmını mesela e, koymadığınızda bir yerlere o zaman şişik egoya giriyor tamam. ya da e, çığırtkanlığa giriyor. Ya. Yani orada eğer siz gerçekten bir cesaret, cesaret de öyle her yere atlayan bir cesaretten de bahsetmiyoruz. Kesinlikle. Altı dolu bilgiden kaynaklı bir cesaretten bahsediyoruz o yüzden o özgüveni zaten siz görüyorsunuz. Özgüven kişinin hayatında çok önemli çünkü bize gelen pek çok danışanımız gerçekten bize özgüven sorunuyla geliyor.